shortly it was car team form this welcome you to rest it's off of You may hours which I never available we thank you for flying with it was we apologize for our delay and we look forward to seeing you again on board in the very near future have a good italy sendeviç sırası bekliyoruz. Bu sendeviçü çok övdüler. Ay ben burada olduğuma inanmıyorum hala. Yarın daha da zorlayacağım çünkü e, Kerevi Çeşim'sine gideceğiz. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok <gülüyor> heyecanlı. Sandviçler çok çok çok çok çok güzeldi. Bilmiyorum bu kadar güzel miydi bilmiyorum. Belki de İtalya toprakları, İtalya topraklarını ilk yediğim şey olduğu için de bu kadar övüyor olabilirim. Bilmiyorum ama ekmeği çok iyi. Benim aldığım <gülüyor> vejetaryen 2'ydi sandviç. Ve içerisindeki peynir de çok güzeldi. Ben onu da çok beğendim. Şimdi akşam saat 8 falan herhalde. Evet 7.44 saat... Burada her yer neyse ki geç saatlere kadar açık. Hollanda'da öyle değil. O yüzden tiramisu'cuya gidiyoruz şu an. İlk başta tiramisu yiyeceğiz sonra uyuyacağız. Bu şekilde evet. All uh, planes so you take such pains that she will notice you in your eggs rays of your paleoman all gaze how they rest I'm and play I'm I'm wonder what the chances you wanted to a thousand vacant stairs will make it Günaydın. Roma gün 2. Gün iki buçuk. Ee, sabahleyin insanlara bu onca demeyi öğrendim. Ee, e, yavaştan İtalyada dönüşü şey olabilirim. Ama bunu sadece zaman söyleyecek. Bugün Vatikan'a gidiyoruz. Ama öncesinde Trestaveli alanını gezeceğiz. Şu an Tiberne nehrine bakıyorum. Hayat güzel. Evet. Bugün hava çok sıcak. O yüzden çokla dolaşıyorum. Millet bana çok garip bakıyor, o yüzden herkes mutlu dolaşıyor. Bildiğin bugün Vatikan'a gideceğiz. O yüzden tek söyleyeceğim şey, Tell Jesus that the bitch is back. I was in the two and two. I'm the. No, oh, someone's watching you, watching me, watching you And all that we look upon You may not know me, but you feel my stare And if she sees you, it changes you Rearranges your molecules you see her it changes her she's the danger not out to school and if she sees you it changes rearranges your molecules then if she sees you it changes maybe she's a gentleman in disguise, in and and you need a witness just to know you're there See bugün Vandik'teyiz. gezimizin son şehri için buradayız. Um, bundan öncesinde aslında Florensa'daydık ancak şuradan ışık daha güzel bundan öncesinde aslında Florensa'daydık ama Florensa'da çok kısa kaldık ayrıca birazcık da çekmek istemedim neden bilmiyorum çünkü şehri çok beğendim ve birazcık kendim yaşamak istedim daha çok kameradan ziyade um, her neyse şu an Venedik'teyiz Venedik çok güzel e, gerçekten dedikleri kadar varmış um, dün akşam akşamüstü geldik e, ancak şimdi ilk defa şehre gün gözüyle görüyoruz. Bugünün planı şöyle. Venedik'te çok böyle haldır aldır koşturacağımız bir planımız yok. Ana Meydan'a gideceğiz. Bu meşhur olan şeye. Dün Rialto Bridge'i gördük. Rialto Köprüsü'nü ama bugün de gün gözüyle göreceğiz tekrardan. Bu şekilde. Bir sürü güzel planımız var. Saatimiz bol. Gideceğiz, göreceğiz. Evet. the idea is to make like a travel diary to è diventato tutto quello di rito grazie Günaydın. Bugün çok spontane bir kararla video ayırda geldik. Bu da aslında yapılacak çok bir şey yok. Ama. de şeyi görmek istedim. Ee, Venlik Film Festivali'nin yapıldığı yeri görmek istedim. O yüzden buradayız. Burası tam yazlıkçı mekanı. Burayı e, yazın çok cıvıl cıvıl görebiliyorum. Şu an öyle değil. çok. Şu an baya sessiz. E, neyse. Aha bakın tam yazlıkçı mekanındaki küçük şeyler de var. Hünaparklar da var. Her neyse. E, şimdi gidiyoruz. Evet.